Buraya 6 tane kesir yazdım. Şimdi sizlerden videoyu durdurarak bu kesirlerin her birisini ondalık sayı olarak yazmaya çalışmanızı istiyorum. Sanırım videoyu durdurup denediniz. O zaman şimdi birlikte devam edelim. 34 bölü 10'un 34'ün 10'la bölünmesi anlamına geldiğini biliyoruz. 34 ile başlayalım. Ondalık işaretlerini de koyalım. İstersek virgülden sonra sıfırlar koyabiliriz. 10'la böldüğümüzde, ondalık işaretini bir basamak sola kaydıracağız. Eğer sola mı yoksa sağa mı kaydıracaktım diye hatırlayamazsanız, akıl süzgecinden geçirin. 34'ü 10'la bölüyorsak, sonuç 34'ten daha büyük mü olacak yoksa daha küçük mü? 10'la bölüyorsak, sonuç 34'ten daha küçük bir değer olmalı. Ondalık işaretini sola kaydırdığımızda daha küçük bir değer elde ediyoruz. 34 3,4 olacak. Bu son derece mantıklı. Eğer 3,4'ü 10'la çarparsak Ondalık işaretini bir basamak sağa kaydırırız ve 34'e ulaşırız. 34 bölü 10'u 3,4 olarak yazabiliriz. Şimdi, 7 bölü 10'a bakalım. Aynı şekilde düşüneceğiz. 7 bölü 10 eşittir, şöyle yazalım. 7'yi 10'a bölüyoruz. Kesir çizgisini bölü işareti gibi düşünebilirsiniz. 7 bölü 10, 7 bölü 10 anlamını taşıyor. Zaten okurken de söylüyoruz. 7 bölü 10. 10'la böldüğümüzde, ondalık işaretini, bir basamak sola kaydırıyoruz. Ondalık işaretini bir basamak sola kaydırırsak, 0,7 olur. Onda 7. Yani, 7 bölü 10'u 0,7 olarak yazabiliriz. Şimdi, 53 bölü 100'e bakalım. 53'ü yazalım. 53 bölü 100 olarak düşünebiliriz. 53'ün yanına bir ondalık işareti koyalım. Yüzle bölüyorsak, bu 10'la bölmek, sonra tekrar 10'la bölmek demektir. Bir kere 10'la bölüyoruz, bir basamak sola, ve bir kere daha 10'la bölüyoruz, bir basamak daha sola. Ondalık işareti, 2 basamak sola kaydı. Buraya da 0 koyalım. 0,53. 53 bölü 100'ü, 0 virgül53 olarak yazabiliriz. Sıradaki kesir 2 bölü 100. Yine yazalım? 2 bölü 100 eşittir 2 bölü 100. 2 ile başlıyoruz. Buraya ondalık işaretini koyuyoruz. 2 kere 10'la böleceğiz. 10la bir kere böldük. ondalık işareti buraya geldi. Bir kez daha onla böleceğiz. Burada hiçbir şey yok diyebilirsiniz. Buraya 0 yazalım. Ondalık işaretini bir kez daha sola kaydıracağız. Ondalık işaretini 2 kere sola kaydırdık. 1 kere sola kaydırdığımızda 10'la böldük. 2. kez sola kaydırdığımızda 100 100'le bölmüş olduk. 10 kere 10 100 eder. 2 kere 10 10'la böldüğümüzde 100'e bölmüş olduk. 0, 0.02. 2. Bu sayıyı 0,02 olarak okuyabilirsiniz veya yüzde 2 diye okuyabilirsiniz. Aynı 2 bölü 100'ü okuduğunuz gibi. Şimdi bir sonraki kesre bakalım. 1098 bölü 100 eşittir 1098 bölü 100. 1098'i yazalım. Ondalık işareti burada. Ondalık işaretini iki basamak sola kaydırmalıyız, çünkü 100 le bölüyoruz. Bu bizi 10,98'e ulaştırır. Ondalık işaretini doğru yöne kaydırdığımızı hemen kontrol edelim. 1098'i 100 ile böldüğümüzde sayının kendisinden oldukça küçük bir sayı elde ettik, doğru. Şimdi son kesire geldik. 9.967 bölü 1000. Ondalık işaretimiz burada. 1000, 10 çarpı 10 on çarpı 10'dur. Yani 1000 ile bölmek 3 kere 10 ile bölmeye denktir. Bir kez 10 ile bölüyoruz, ikinci kez 10 ile bölüyoruz ve üçüncü kez 10 ile bölüyoruz. 9,967'ye ulaştık. 9.967 bölü 1000 yerine 9,967 yazabiliriz. Bunu 9 ve 1000'de 967 olarak düşünebilirsiniz. Eh, bu da oldukça mantıklı. Görüşmek üzere.